Asenkron motora 3 kadimeli dirençle yollayacaktır iyiymiş hadi start butonuna basıldığında önce Km1 kontaktörü devreye girecek 4 saniye sonra Km1 devreden çıkacak Km2 devreye girecek bundan 4 saniye sonra Km2 devreden çıkacak Km3 devreye girecektir ve Km3 kontaktörü stop butonuna basılana veya aşırı akım rolesi açma verene kadar çalışmasını sürdürecektir tamam <Gülüyor> Bir zaman böyle Aklınıza biraz daha iyi otursun. Kahvenin Q 0.0 0.1 0.2 Q 0.0 Q 0.1 Q 0.2 Yine bir start down var. Input 0.0 Input 0.0 mı? Evet. Tamam. Yazalım. Import 0.0. Ondan sonra 5'e 4'er saniye, güzel durum zaman aralıkları da var. Geriye bir çalışma var mı? Burada yok. Çalışacak mı bitecek? Başa dönme işlemim yok. Anlaşıldı mı? Sadece aslında bu çalıştı. 4 saniye sonra bu çalıştı, 4 saniye sonra bu çalıştı. Şimdi uçlarını açık bıraktım. Niye uçlarını açık bıraktım? Gireşte çalışırken, tamam mı? Gireşte çalışırken. Bir sonraki direnç devreye girdiğinde bir önceki direncin devreden çıkması şart değildir. Direnç aktif eleman değil, tamam mı? Ha, sadece o kontaktor bir müddet daha devrede kalmış olur. Ama endüktif yükle, endüktansla veya bobinle yol veriyorsanız bir bobin grubu devreye girmeden önce bir öncekini çıkartmanız lazım. Yani sonraki devreye girmeden mevcutu devreden çıkartmanız lazım çünkü oluşan indüksiyon gerilimleri ee, diğer bubinde kısa devrelere veya diğer bubinde istenmeyen veya gereksiz artlara neden olabildi. Ne oldu? Şu devrede kalsın, bu da devrede kalsın. Şu noktada ben çıkayım ki direncide. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Q 0 devreye girdi. 4 saniye sonra Q 0 devreye girdi. Ondan da 4 saniye sonra. Yani 8. saniyede Q0'lik devreye girdi ve çalışmasını o şekilde sürdürdü. Hocam ne zaman duracak? Stopta veya aşağıda duracak. Yani input olarak söyleyecek olsak 0 1 0, mi? Evet. Input 0-1, input E bunlar da devam etseydin olurdu. Bunlar da devam etseydi olurdu ama belki saatlerde çalışacak. Anlatabiliyor muyum? Yani şurada yol alması sadece 4 saniye bir şey. Belki saatlerce çalışacak. Saatlerce çalışacağı zaman önceki iki tane direnci ayı kontaktörünün devrede kalması gerek yok. Yani bir kontaktörü boş yere sizin devamlı çalıştırmanıza gerek yok. Ne zaman iş yapıyor bu kontaktörler? İlk 4 saniye, ilk 8 saniyede iş yapıyor. 8 saniyeden sonra bunların çalışmasına gerek var mı? Yok. Asıl işi devam ettirecek olan en sondaki k 3 devrede kalması benim için yeterli. Tamam mı? Şimdi soruyu tekrar soruyorum. Start anına, anına, kadar devrede devamlı kalan bir eleman var mı? Yok, yok. Yok. Yardımcın öyle kullanmakta fayda var. Ya hocam şunlarla yapsak ya bunları birbirini setleterek yaparız da iş uzar. Tamam mı? Merker kullanacak, M00. 256 tane piyas içerisinde merker var. Ve bu sanal olduğu için de işte tek tek Q'ları birbirine setletmeye gerek yok. Birbirine atlat atlatıp bir devre yapmaya gerek yok. Elinizde hazır merker varken e, herhangi bir şey de yokken e, sayı sıkıntımda yok 256 tane var kullanayım bir seferim start'a bastık yani start'ın değilim in input 0.0 merker 0.0'ı tl'ye alsın nelerin var? kaç tane zaman ölen var? 2 tane t37 t38'in 2 adet zaman ölen var bunun zamanı 4 saniye 4 saniye yan çarpılıkı bunu zaman 8 saniye, yani şarpanı 80, hemen bunları devreye alalım Merkez 0.0 Niye alsın? T37 ile ton zaman ölen 40 T38 Ton zaman ölen Bununki deneyim 80, süreleri saymaya başladık filan Niye çalıştıralım? Q0.0'u bir çalıştıralım. Neyle çalıştırıyoruz Q0.0? Input'a bağlı. İstersen merkeze de bağlı. Çok önemli değil ama input'a bağlamakta fayda var. Input 0.0'la Q0.0'u çalıştırır. Yine set ve set yapalım. Set 1 bit diyelim. Çalışmaya, Çalışmaya başladı mı? Başladı. Kaç saniye sonra? 4 saniye sonra. Yani T37'nin kontağı kapadığı anda kimi çalıştırsın? Q0.1'i set ne set bir bit. Q0.1'i de devreye alıp mı? Q0.1'i de devreye alıp. Ondan sonra devam edelim. Kaçıncı saniye? t 08 t 08 kimi devreye alacak? t 08 kimi devreye alacak? Q0.2'yi, Q0.2'yi devreye alıp set bir bit. Tamam mı? Şimdi T38, q 0.2 ile de devreye aldıktan sonra benim ne yapmam lazım? Hani dedik ya boşluğa çalışmasın, Q0.0'da Q0.1'i devreden çıkartmam lazım. Nasıl yaparım bunu? Yine T38'nin de kontağını pozyoslarımız olur. Q0.2'nin de kontağını pozyoslarımız olur. Q0.2. Reset. Resetlesin. Niye? Yanlış yazdık. Resetlesin. Q0.0 ve Q0.1 yani 2 bit olarak reset Devreden çıkardık mı? Evet. Çıkardık. Ha bu sahnin bu süreden sonra şeyi de söyleyebilirsiniz siz bana. Hocam zaman bölgeleri devreden çıksa mı? Çıkabilir de çıkmayabilir de. Dediğim gibi sanal bir işlem yaptığımız için bilgisayar içerisinde piyasi içerisinde. Peki zaman bölgeleri nasıl dışarı çıkarırım? Devre dışı bırakırım? Türkiye devreye gelirdiği zaman da neyi çıkartacak? Zaman yönelimi saymasını engelleyecek. Tamam Başka ne var? Başka istediğim bir de stop işlemi var. Stop işlemi ne? Veya aşırı akım mı vardı? Evet aşırı akımda stop. Resetlesin. Niye resetlesin? Q0.0'ı. Üç bit resetlesin. Bir de neyin devredeydi? Yardımlıyorlar. Merkez 100.000'dir yürüdü fesette. E söyle tamam. O zaman E. o zaman o şuralar kapalı mı? Tamam. Burada kapalı olduğu sürece devrede zaman verilir kalır ve devamı saniye işlemi yapar. Tamam mı? O da gelir 700, 700 e, 37.732 miydi? 700 bilmem kaça kadar sayar. Yani bir sayı kadar sayar, bırakır. Tamam mı? Yani bir şey yapmaz o da. Ama devamlı bir işlem dönecek. He. Onları da hocam ayrı network'te yapalım yapmışken. Zaman dolayının sıfırlamalarını. Q0.2 ile sıfırladık ya. Eset olarak ayrı network'te yapalım. İyi e yap, tamam dediğini anladım ben. Ha olmaz, sen şu diyorsun ki. Resetliyorsun T37'ye 2 bit Bu işlemi yapıyorsun da Merkel devamlı yine şey yapıyor, çalışıyor. ne olur biliyor musun? Bu bir kere resetler Bak Bu bir kere resetler resetledikten sonra Merkel bir sonraki döngüde bunları yine kapalı görecek mi? Kapalı gördüğü için baştan yine sıfırdan başlar Salmi'ye Yani şeyi de kesmen lazım Salmi işlemi de kesmen lazım Anlaşıldı mı? Ya bunun çok çeşitli yöntemleri olabilir yani Tutarsanız buraya Q0.0'ın kapalısını koyarsınız. Tamam mı? Şey Açığını da koyabilirsin. Yani. Tamamen size tamam. kalmış. Tamam. Buraya gel Q0.0'ın açığını koysak ne olur bunun yerine? Q0.0, Q0.0 Q0.0 çalıştı mı? Kapadı mı? Saymaya başladı. Devreden çıktığı zaman da zaman görevinde kendisini de devreden çıkarttı. Tamamen size tamam. kalmış ya. Anlaşılır şu. Şey son söylediğim, Q0.0'ın açını koydu. Devreye girince kapadı sayma işlemine başladı. Devreden Q0.0 çıkacak, illa evet. çıkacak. Çıktığı zaman da zaman verinde 0 düşür. Tamam? Sorusu olan var mı?